E, merhabalar, ben Cevayet. Bu videoda Winchill'de toplantı nasıl oluşturulur output entegre olarak e, bunu göstereceğim. Toplantıları Winchill'de e, yönetenler var. Bunun e, faydalarından bahsedeceğim. Öncelikle Winchill'e giriş yaptıktan sonra Home sayfanıza gelirsiniz. Şimdi burada Meetings'in olması gerekiyor. Eğer burada Meetings yoksa Customize'dan Meetings'i aktif ediyorum. Meetings geldi. Şöyle task'ın üstünde durmasın. Task Update'deyiz. Şöyle aşağıya aldım. Burada Meetings'e geldiğimde e, New Meeting buton var. New Meeting'e basıyorum. Karşıma üç adımlı e, bir ekran çıkacak. Bu aynı işlemi Outlook içerisinden de yaparsanız Outlook'da e, sağ üstte şöyle açalım e, Winchill sekmesi var. Şimdi Ben buradan login olursam Aynı New Meeting butonu Outlook'un içerisine de gelecek. Şimdi burada Toplantının konusu örneğin tasarım gözden geçirme bu konu kısmına mailin de konu kısmına gelecek aynı zamanda ya da altlaktaki takvimde e, konu kısmına gelecek subjekte tarihi bugün duration times 60 dakika i̇şte telefon numarasını buraya yazacağız meeting location buraya yazdığınızda location olarak toplantı odasını e, tutar mesela toplantı salonu 1 diye lokasyona yazacak toplantı ajenası 1 işte bu konular konuşulacak 2 e, bu konular konuşulacak gibi next dedim ikinci kısımda katılımcıları seçiyoruz add participant örneğin ceva ildırım katılacak bir de e, Burcu Dursunka'ya katılacak toplantıya okey dedim katılımcı ekledim next dedim Şimdi buraya kadar her şey ilk iki adım zaten toplantı oluşturduğunuzda yaptığınız şeyler asıl fark yaratan kısım toplantı objesini Winchilde ekleyebiliyorsunuz yani ben buraya add meeting object deyip örneğin şuraya name'inde crank yazan tüm objeleri buldum örneğin ben şu anda şu crankshaft montajı ile ilgili şu montaj ile ilgili ee, bir toplantı yapacağım bu objeyi de toplantının içerisine ekledim ve finishledim şimdi bu işlemden sonra oradaki kişilere toplantının maili gidiyor oradaki kişilerin takvimine outbook içerisinden toplantı gidiyor yerleşiyor ve aynı zamanda meetings altında meetings'e tıklarsak tasarım gözden geçirme toplantısı oluşuyor bu toplantının içine geldiğimde e, details de toplantının içine yazdığınız konu agenda vesaire. ve related object de toplantı objesi katılımcılar ve eğer yüklersen toplantı sorusu yükleyeceğim toplantı notları ve agenda dokümanlarını buraya ed agenda admin listeye yükleyebilirim e, işin güzel yanı bu toplantıdan her zaman içerisinde bu crankshaft'ı görebiliyorum ya da winchill'de Diyelim yıllar sonra, gelip bu krank şaftı arattığımızda Bakın objenin bilgi sayfasına gittim Bu şaftla ilgili toplantılar burada Meetings Yani ben 10 sene sonra gelip 18 Şubat tarihinde Yaptığım tasarım bir gözden geçme toplantısının tüm notlarına, katılımcılarına, aldığım kararlara kadar her şeyine Buradan ulaşabiliyor olacağım Avantajı bu şekilde yani life cycle yönetimi sırasında toplantıları da obje ile ilgili ilişkili şekilde yönetebileceksiniz.